Merhaba arkadaşlar. Biliyorum ki PowerPoint videolarını çok izlemiyorsunuz. Ama bu PowerPoint videosunu izlerseniz çok sevinirim. Evet. Sadece de iki tane olacaktır. Bir bir tanesi ilk önce olan eskidir. İkincisi en yenisidir. O MRZ sohbet. E, uygulamanın adı PowerPoint değil. MRZ sohbet 5 arkadaşlar. Evet. Yani yakında çıkacaktır inşallah uygulaması. Like atmayı asaldan abone olmayı unutmayın. Lütfen Merize Sohbet Best Powerpoint videosunu lütfen izleyin. Çok sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Merize Sohbet ve sos geldiniz. Kayıt olma yeri var terno.email'o no, eklediğiniz kişi terno.email'o no, ve adı soyadı gerçek adlütfen onu alta yazabilirsiniz. Yani bu yazıdan sonra alta yazabilirsiniz ama gerçek adını, gerçek telefon numaranızı, gerçek e-mail'ini yazmayı unutmayın. Şey kendinizin kimde. Burada bilgilendirme var, bilgilendirme devamı. Gelenler kısmı var buradan girdiğimi. burada iş çok güzel gelenleri söylüyor. QR kodu okutma, okutun. Güzel şeyler var. Bu QR kodu da okutun. burada yazma kısı var. Yeni gelen yazma kısı var. Dokumatik ekranı. E müzik kısmı var. Yeni geleni Emojik kismı var. Burada koronavirüs yani kolikonlik simetisi var. Ağlıyor. Burada Türk bayrağı var. Tırmanmamız lazım diğer yerleri görmeniz için. Aynı şekilde burada, burada da, burada da, burada da, burada da, burada da, burada da, burada da, burada, da, burada, da, burada değil. Bu kadar ya kodu yazmamışsın bence okutun. Bozuk olabilir. Bu ne dersiniz kesinlikle helal etmiyorum. Premium üyelik için nedir? Yakından gelecektir. Premium. Bu önemli bilgilendirilmiştir. Hızlı geçeyim. E-mail olarak atma setini, özel e-mail atma setini kullanmamız teşekkür sayfadır. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba sohbet ve geldiniz. Bilgilendirme. Bu sohbet, bu sohbet uygulaması müslümandır. Yani alkol ve sigara gibi şeyler yoktur. Hem müziği olarak da. Geçin lazım, geçin lazım, geçin lazım, geçin lazım. Kayıt olun. Sonraki sayfada giriş yapma yeri var. Giriş yapın. Gececek ve güvenlik polisinde hızlı geçme Aramayın askerdiniz. Arayız askerdiniz. Bir giden Merhaba. Mezesle sohbeti kullandın mı? Hayır. bahseder misin acaba? Evet basteder. Var şeyi tek kelimeyle mükemmel. Kuyruk, kuyruk, kuyruk. Video, video, video. Çok uzun video. Önemli. Eğer üç kere ve daha fazla bulan hiçbir şey yapamazsınız. Ve primi aldıysanız paranız geri ödenmez. Asla. Önemli. E-mail attıysanız bilginiz asla görünmez. Gelenler. Mesaj geldiğini ekranı kaplamıyor. Yukarıdan çıkıyor. Sadece Apple'da var. Logulamaya girince mesaj atanlar önüne çıkıyor. Android'te ve Apple'da var. E-mail olarak atma setineyi, hırsız klavye, sevinli emaziler, daha çok emazı böyle... Ne emazı? Yenilenen kayakot, kısa yazı, yeni... Yeni Envazı'lar onlar harika yehuu Dokunmatik klavye'ler geldi Arayüz geldi Gönderiliği iletide okunduk geldi, şimdiki geldi İzimler geldi, premium üyelik geldi, bilgilerinde reklam geldi Logo geldi, kufa koruması geldi Veres'e sohbet web gelecek Verkot yazma kısmı, yeni yazma kısmı, örnek yazışma, kufa koruması Köfür kurmuşsa empatiktir. Kapa tamarsınız. Eğer küfür küfür göndermek istediğini göndiremesin. Gönderiyenin de böyleye gö yenilir. Örnek yazmak ki emojiler. Ağla, ağla takip 19. ağla, yaptıklarını üzül. Alo lan. pardon arkadaşlar. Premium üyelik daha fazla emoziv en çok kimse olan emoziv olarak sosyal medyada bir kat video meselete olarak satın alma yeri AliPodu 100 TL yıldık 80 TL emoziv emoziv evet maskeli çıkan emoziv bir de desinfektan ya da alkollü bir de okey yapıyor. Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Instagram <gülüyor> Pardon aklım lazım <var>. Instagram <gülüyor> En çok kim kullandı işte emojileri? Birazcık açık Evet Geçelim MP3 video değildir Dokunmatik klavye emozin Retresiz retresiz Bozuk QR kod Bilgilendirmeyle geçelim önemli değil çünkü özel e atma setini e-mail olarak atma setini kullandığınız için teşekkürler. ve sonra yeni değiştiriysek bitti hiç evet, bitti like atmayın sağdan olmayı unutmayın. görüşmek üzere bay bay